Ee, ...yine altını çizerek söylemek istiyorum. Biraz önce söylemiş olduğunuz çok doğruydu. Ee, aile dizimi yani geçmişten gelen, aileden gelenle... ...anne karnındaki kodlamalar aslında birbirinden çok farklı i̇çe. değil dediniz. İç evet. içe. Çok doğru. Neden? Yeni öğrendim bunu da. Hakikaten hiç bilmiyordum. Belki birçok izleyicimiz de bilmiyordu. Bizler babadayken de kodlanabiliyormuşuz. Daha anneye Spermolar. gelmedi. Evet. Evet. Ee, öyleyse evet gerçekten de birbiriyle çok iç içe hı hı. ve farkındalık e, bir takım şifa sistemleriyle teknikleriyle hayata geçtiğinde evet. biz bunlardan e, kurtulabiliyoruz demeyim de o kadar ağır eleştirmeyim evet, de. Evet yok yani kötü bir şey değil şimdi bu bilinçaltı temizliği bazen irite edebiliyor temizlik yani sanki orada kirli bir şey varmış da temizlenmesi gerekiyormuş gibi mesele o değil aslında. E, fark edip bırakmak. Evet. Evet. Bırakmak onun Ve yerine. Ve teşekkür ederek minnetle. Tabii yani ki çünkü bize kattığı... alacağımız bir ders, bize katkıları, hediyeleri çok büyük her deneyimin. E, kurtulmak, bırakmak değil. Belki sadece salı vermek. E, artık ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Öğrendim. Onun yerine, yerine. başka bir şey koyabilmek evet. belki de değil mi? E, tabii amaç o zaten. Çünkü gereksiz yükleniyoruz. E, i̇htiyaç kalmadığı zaman. O alanı açtığınızda yeni bir şey gelebilir. Düşünün ki eski bir arabanız var. Her gün şikayet ediyorsunuz o eski ve dökük arabayla işe gidiyorsunuz geliyorsunuz ama her gün şikayet ediyorsunuz. O arabayı satmadan yeni bir araba hayatınıza girmeyecek. Evet. Her şey bu kadar basit aslında. Yani eskiyi bırakmadan yeni bir şeye alan açamıyoruz. İstiyoruz ama yokluktan istiyoruz. Seçtiğimiz için istemek başka bir şey. Hmm. O da ayrı bir konu ama evet. <gülüyor> seçmek de ayrı evet. bir konu onlara da keşke vaktimiz çok çok uzun olsa da evet. tüm bunları konuşalım.